Ee Orhan Hocam, evet bağırsak ve beyin ilişkisi. Evet. Nasıl bir ilişki bu? Evet. Ee, şimdi aslında çok sıkı bir ilişki. Öyle mi? Ee, beynimizde tabii nöronlar var beyin hücreleri ama aynısı bağırsaklarda da var. Ve e, bağırsaklardaki nöron sayısı beyindekinin yaklaşık üçte biri. Ve bundan hmm. dolayı artık bağırsakların kendine ait bir beyni var ve ikinci beynimiz var deniyor son zamanlarda. Hmm. Doğru. Bağırsaklarda beyin hücreleri var veya yani nöronlar var. Ama bunlar Aynen beynimizdeki gibi çalışmazlar. Farklı bir şekilde çalışırlar. Örneğin bağırsağımızın içinde gıda var, evet. gıdayı algılarlar. Kendi merkezlerini iletirler ve arkasından otonom bir refleksle bağırsak hareketleri otomatik olarak başlar ve gıdayı ilerletirler. Hmm. Bunu yaparken de beyne sormaya ihtiyaçları yoktur. Aaa bağımsız yani, çalışabiliyor evet, yani vücut da çok enteresan. Tabii ki belli bir noktada bağımsız çalışıyor ama sadece belli hareketler için yoksa yine beynin kontrolü hmm. altında beyinden iki tane kafa çifti sinir çıkar. Ve yemek borusunun önünde arkasında ilerler ve tüm sindirim sistemini inerve eder yani sinirlendirir. Hı. Yani aslında bizim bağırsaklarımızın kendine ait bir otonom e, çalışma e, şekli Prensibi vardır. Var Ama mi? yine de beyinden kumandaları araya, Diğer organlar kadar taraftan. teslim değil diyelim o zaman öyle diyebilir miyiz? birebir e, Yani kendi de çalışıyor içinde. Tabii tabii Hı. yani kendine ait bir sinir sistemi Sistem var. var. Ve biz bunu fark etmeden bağırsaklar beyinden otomatik olarak emir almadan... Kendisi belli refleks hareketleri yapar Yaparlar. Ama tamam bağırsağımız ikinci beyin. Fakat bir matematik problemi çözemez. Beynimiz gibi değildir. Hı. Sadece bazı refleks hareketleri yapar. Hı hı. Tabii e, bağırsaklarla beyin arasında da bir iletişim var. var. Mutlaka var. Şimdi e, genelde bu iletişim şu şekildedir. E, bağırsaklardan gelen bazı sinirsel iletiler hı hı. sinir yoluyla beyne ulaşır. Ama aynı hmm. zamanda bağırsaklarda ve midede salgılanan bazı maddeler vardır. Bunlar da kana karışır, beyne gider ve beyinle etkileşime girer. Etkileşim. Yani aslında müthiş bir entegrasyon o var. O zaman Emel hocamı mı dönelim? Siz bağırsaktan Öyleyse. beyni anlattınız. Şimdi beyinden evet. bağırsağa. Hoş geldiniz hocam. Hoş